Bugün şehrimizin kalbi Kale içindeyiz. Özellikle son dönemdeki e, ekonomik e, gidişattan Kale içi esnafı ne kadar e, etkilendi bunları değerlendirmek istiyoruz. Çünkü burası aslında e, bu şehrin özellikle kültür ve turizm odaklı kalkınma e, hamlesi için e, çok önemli e, merkez e, diyebiliriz. Çünkü gerçekten bu şehrin kalbi burası. E, açık bir alışveriş merkezi gibi düşünün ve yüzyıllardır e, bu hayat burada e, devam ediyor e, ama nasıl devam ediyor şu anda Esraf'ın durumunu öğrenerek e, anlamış olacağız. Selamün aleyküm. Hayırlı, Hayırlı şey. işler. Sağ olun. Hocam nasıl işler? Şükür şey Siz dinlemeye geldik. <gülüyor> Elektrik faturaları geldi mi? Geldi gelmez mi? Nasıl? Güzel. Güzel. <gülüyor> <Tatlamadı. gülüyor> <gülüyor> nasıl nasıl katlama? Geçen ay nasıldı? E Birebir diyebiliriz. Yüzde yüz. İşler nasıl? İşler sakin. Sifte yaptın mı? Yapmadık zaten. Yapmadık. Evet. Ee, öğlen oldu? Aşağı kadar öğlen oldu evet. Saat direk geldi. Nasıl olacak? Allah, alın gücüne bağlı bir iş. Şey. Para olursa neyleti harcayacak? Va Vatandaşta para yok. <gülüyor> Her şey zamlı. Hı hı. İki katını alıyorsun, gıdadan yiyeceği kadar her şeye ulaşılmaya gerek yok. fatura geldi mi? Elektrik faturası. Geldi. Ne kadar? 149'u. Evet. Geçen ay ne kadardı? 110 lir liraydı. 10 liraydı. İyi, iyi, iyi. Kısacık evet. evet. lan fır yanıyor. Başka bir şey yok. Sadece aydınlatmayla değil mi? Elektrik faturunuz geldi mi? Geldi. Nasıl? Geçen güzel, gayet göre? güzel. Geçen ay göre iki kat. Sağ olasın. İki kat işler. İşler yer yer yer düşük. Abi, içeri çek istorsan. Sıfır yaptınız mı? Çok şükür yaptık. Ya. Allah yoksan. İşlerinde çok sıkıntımız yok çok şükür. Ama Peki. masraflar ağır. Ağır. E Vatandaşın alın gücü düşük, yer düşük tabii haliyle. Ama eskerin yani alışverişlerde sıkıntı yok. Yok. O Onunla sıkıntımız yok ama masraflar fazla. Vergisi, algesi, her şey alması gerekiyor. Mesela ne kadar geldi elektrik faturası? Altı Geçen, Geçen ayı 130 liraydı. liraydı. Tabii çıkartma yani. herkese. Bir düzenleme olacak mı bunda? Sabah bakkallığı konuştuk. Vallahi konuştu muhalefetin bir önerisi vardır. Duymuşsunuzdur belki. Evet. CHP önerdi galiba. En evet. azından KDV'ler şey şey e, alınmasın, alınmasın diye. diye. Ama e, reddedilmiş. 190 lira. AK Partili ana. MHP birlikte 100. reddetmişler. 90 lira gelmiş arkadaşın birine <Gülüyor> elektrik faturası. <Gülüyor> 1,5 lira indirim yapmışlar. 90 lirada. Olacak. Sabah öyle dedi. 90 lira fatura geldi dedi. Bir buçuk lira indirim yapmışlar. Onu da almayacağım kalsın dedi. de bırakacağım. Doğu Elektrik faturasını Tahib'in yerine geliyorum. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki nasıl nasıl düzelecek? Nasıl düzelecek? Inşallah. Ototası atacağız ama. Başka düzelemez bu. Ya çare var mı? Var. Size soruyoruz. Çare var. Yani Vallahi bir değiştireceğiz inşallah düzen değiştirmemiz evet. lazım. E, vallahi görüyorsunuz işte yani esnafın durumu. E, malum. Ş, ş, işte, ama e, çıkış için işte hep beraber ortak akıl peşinde koşmak gerekiyor. E, cesaret, daha fazla cesaret demek gerekiyor. E, bu cesareti de e, yaşamla buluşturmak gerekiyor. E, bunu hep birlikte başaracağız. Evet. Elektrik faturanız geldi mi? Elektrik faturanız geldi tabii ki. Nasıl geçen aya göre? İki misli, iki buçuk misli. E, Ne diyorsunuz? Nasıl olacak? Ol, olmaz böyle diyoruz. Nasıl olacak? Değişecek başka bir şey mi? Değişmeden olmaz. Yani sizin de söylediğiniz biraz da evet. KDV indirimi yalnızca harcılığımıza değil. Mi? Öyle bir şansımız yok. da yok maalesef. Değişmeden olmaz. Siz yaptınız Yapmadım mı? Daha yapmadık. Dün de DİMSİK'ten siz kapattınız. nasıl de düzelteceğiz ekonomiyi sizce? Bana bu kafayı düzeltemeziz. Kafayı değiştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> yani ya, ya. bu kafayla düzenlecek. Olmayacak yani. Yok yani programları yok. Günübirlik ekonomi bunlar. 5 yıllık kalkınma planında, 10 yıllık kalkınma planı Ona göre devam edilir normal şartlarda. O bizimkiler ne yapıyorlar? Bugün A diyorlar, yarın B diyorlar. Bugün ne dediler? Çin modeli dediler. Dolar yükselirse yükselsin, yarın aa dolar çok yükseldi, indirdiler. Var mı böyle bir durum? <gülüyor> Ev ekonomisi böyle yönetilmez. Değil mi? Evin mutfağı böyle yönetilmez evet, değil mi? Öyle Yani mikrodan başlayın, makroya çıkmayın. Hı -hı. Mikro ekonomide nasıl? evin içinde aylık maaşınız kaç kral bu kadar. Bunu harcamaya çalışıyorsunuz, bunu döndürüyorsunuz. E öyle bunların bir çöpü yok mu? İşte, e, sanıyorum yani bir... Sistemi herhalde el almak lazım. Maalesef. Bir de, de liyakatı değil mi? İşi bilenleri başına gitmek lazım. Hem de ne o? 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alanları. Bir, Adaleti sağlamak a, lazım. tabii bürokrasiyi evet. düzeltmek lazım. Başka bir şansımız yok. Peki. Onu da yapacak olan... Ha, ne o? Biz konuşuyoruz. Hep bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. Ama bize mikrofonumuz atıldığı vakit... Patrikler çok yaşa diyoruz. Neden sizce? Korku? Korku. Korkun karakorun başka bir şey değil mi? Ee, ama bu, bu herhalde e, en büyük düşman değil mi? Bir insanın, bir toplumun içinde kendi iç dünyasında korku hissederek inandığı şeyleri örneğin söyleyememesi bile e, çok acı değil mi? E, maalesef ama kime diyorsunuz? Kime anlatacaksınız? Kime ne anlatacaksınız? Yani, e, tamam hepimiz e, sandıkta vereceğiz oyumuzu, sandıkta göreceğiz diyoruz da Sandıkta ne olacak? Hmm. Sandıkta ne olacak yani? İnanıyor musunuz siz? Sen daha müdahale edinmiyor musunuz? Yok, yok. Ee, ya, gerçi, e... önemli olan <gülüyor> toplumun gerçekten bir ortak bir hedefe kilitlenmesi. Ve Öyle ve olduğu, ve olduğu ve zaman ve e, ülke yönetenler istedikleri kadar totaliter bir rejimin araçlarını kullansınlar. başarılı olamazlar çünkü dünya e, tarihi bununla... Örnekler Bunlar yani. dolu da yani. işte. O bu... Eninde sonunda diktatörler <gülüyor> yıkılıyor. Ya yıkılmak zorunda sanırken yani nereye kadar dikte edeceksiniz? Nereye kadar? Yani bunun bir sonu, sonu olmalı. Ee, Z kuşağı diyorlar. Z kuşağı da 18 yaşında olduğundan hangisi verecek bunları o Ceplerinde 5 lira 10 lira parayla gezen çocuklar. Görüyorlar televizyonlarda şurada burada. Şarşavlı yaşamlar. Ama kendi ceplerine ellerine atıyorlar. Elinde 5 lira para var. Bir çeli çemiyor o parayla. Onlar oy vermeyecek zaten. Bu ne o? Iı, yaşlılar, emekliler, her şeye şükredenler lardan en büyük kalbimiz şükretmemiz. Şükret. Her şeye şükrediyoruz. Demiyoruz ki ya ıı, tamam ben şükür günlüğüm hoş güzel de benimle beraber o da şükretsin. Ben de ayda bir kere evimi etkiliyorsa o her gün etmiyor. Niye? Diye sorgulamıyoruz maalesef. Ve hala daha iyi şey yani. Şuradan buradan takip ediyoruz. Iıı çok yaşa diyenler o kadar fazla ki. Evet. Yok yani iklim değişiyor gözüküyor. Değiştim, İstı, dolaşıyoruz Dönüşüyoruz alanda. Değişsin değişsin. değişiyor. Yani e, toplum sanıyorum neyin ne olduğunu ve ne nasıl olması gerektiğini yavaş yavaş görüyor ulaştığınız için daha. Evet siz daha, daha net görebiliyorsunuz e, bu Korku laka. dediğiniz boyut önemli. İşte bunun da yıkılması e, e, gerekiyor. O duvarın yıkılması Ne diyorlar? Silivri soğuk. Silivri soğuk. E hoş <gülüyor> güzel de diyor şimdiki çocuklar. E, bizim evimizde soğuk yapacak evet, bir şey. Evet. En azından ekmek elden su gömden diyorlar. Silivri ne kadar soğuk olursa olsun evet. fark etmiyor. Korku e, en büyük düşman insanı Bale, tabii için, canım, Korkmadan tabii. inandığımız şeylerin peşinde koşmak gerekiyor. Yani, öyle hocam. yapıyoruz zaten. Peki. Elektrik faturalarını bahsetmeye gerek yok şu anda. Zaten şöyle gerek yok. Zamlı yani iki katın yakın bir zam var. Hı -hı. Çok Hı -hı. ciddi bir oranda. Doğalgaz yine aynı şekilde. Hı -hı. E, tabii bu bizim ürünlere de yansıyor haliyle. Hı -hı. E, daha önce örneğin 300 liraya almalı. Şu an 500-550 civarı alıyoruz. Hı -hı. E, bu da tabii satışlara Yansıcak, ee, bulunabilirdi piyasada bir güven ortamı da şu an yok. Hı hı. Daha önce vadeli, al, vadeli aldığımız tüm ürünler e, şu an nakit, piyasa çekle mal vermiyor. Hı hı. Yani bu da bizi tabi esnaf olarak ciddi anlamda bir sermaye sıkışıklığını itiyor. Hı hı. E, bununla da ilgili sıkıntılarımız var. E, aynı anda da kredi ile ilgili şu anda ciddi bir sıkıntımız var. Kredi faizleri hem yok kendi çok yüksek oranlar da veriliyor. Eee o da bizim için e, finansmana erişemiyoruz şu anda. Eee ya e, çok yüksek oranlar yani %100'e 125'e Bu da bizim belimizi büküyor. Kalenin yoğunluğu bu. Eee saat şu anda e, öğlen vakti. Yani e, esnaf vatandaşdan e, daha fazla gözüküyor kalenin Bu bir şehrin kalbi için bu e, pek kabul edilebilir bir durum değil.